Merhaba arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi haftalık e, burç yorumlarını ve astroloji gündemi e, paylaşmak adına bu videoyu çekiyorum. E, videoya başlamadan önce önemli bir e, detaydan bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Biliyorsunuz e, astroloji ile ilgili e, kapsamlı bir video da çekmeyi planlıyorum esasında. Burada da kısaca değinmek istiyorum. Astroloji... E, Belli temel güne, güneş sistemi içerisindeki temel gezegenlerin birbirleriyle olan etkileşimleri ve e, eskiden bu yana, mitolojiden bu yana gezegenlere yüklenmiş olan anlamlar ve insanların çeşitli şekillerde deneyimlerinden yola çıkarak e, gezegenlere ve burçlara, e, burç takımlarına yüklemiş oldukları anlam e, ve kendi e, test yöntemleriyle Test etmiş oldukları yöntemlerle bugüne kadar gelmiş ve ilerletilmiş bir ilim astroloji e, bilim değildir arkadaşlar biliyorsunuz bilim e, test e, sentez hipotez yani doğrulanabilirlik ve e, sağlama yapabilme e, imkanı sağlayan e, konuları kapsar astroloji de böyle bir şey mümkün değildir çünkü astroloji e, tamamen bireyseldir ve e, test etmek oldukça güçtür e, bugünün astrolojik e, dönesini değerlendirirken belki bundan 100 sene öncesinin e, açılarıyla değerlendiririz ancak yine de bazı e, bazı paradigmalar eşdeğer değildir. Dolayısıyla bunun test edilebilme imkanı neredeyse imkansızdır diyebilirim. Şimdi böyle bir durum söz konusu iken tabii ki astrolojinin zaman zaman safsata olduğunu, zaman zaman fal olduğunu söyleyenler olacaktır. Ancak bu şekilde davrananlar da var tabi astrolojiye. Burada bu gezegenlere ve burç takımlarına, burçlara yüklenmiş olan anlamlarla ve insanların hayatlarında denedikleri, test ettikleri ve genellikle aynı benzer süreçleri deneyimledikleri alanları kapsıyor. Şimdi burada %100'lü bir bilim demek doğru değildir ve dolayısıyla... E, bilimde bile e, her yeni bilginin eski hipotezi çürüttüğünü varsayacak olursak astrolojide de %100 doğruyu aramak doğru değildir. Başlangıçta bunu söylemek istiyorum. E, her zaman e, tabii ki geleceğe dair de en doğru bilgiyi Allah bilir e, bizler bilemeyiz. Ancak biz bazı ihtimallerden, bazı çıkarımlardan bahsederiz. E, bu ihtimallerin e, negatif pozitif olup olmama e, durumlarından bahsederiz. Nasıl ki hava durumu Meteorolojinin yapmış olduğu eylem bugün öğlene kadar bulutlu diyor ancak bazen yağmur yağıyor veyahut bulutlu geçmiyor. Dolayısıyla o elindeki dönülere bakarak bir tahminde bulunuyor. Ancak %100 doğruluğu sağlayamayabiliyor. Tabii ki astrolojide bu şekilde Kişisel haritalarınızdaki etkileri çok daha önemlidir. Kişisel haritalarınızda, haritalarınızda gezegenlerin o anki transitlerin yapmış olduğu açılar çok önemlidir. Ancak yine %100 ihtimal yoktur. Örneğin 7. yedeki bir etkileşimi hem ortaklığa hem evliliğe hem kişisel ilişkilere hem açık düşmanlıklara, hukuksal meselelere yorabiliriz. Bu nedenle lütfen bu yorumları dinlerken her ihtimali göz önüne alarak dinleyin ve daha detaylı, daha spesifik bilgiler elde etmek istiyorsanız bizler tarafından astroloji arkadaşlar tarafından kişisel haritanızdaki etkilere ve transitlere baktırın. Burada tarih boyunca çeşitli kişilerin astroloji ilminden faydalanarak bazı çıkarımlarda öngörülerde bulunduğunu veya bazı tahminlerde bulunduğunu devletlerin de bu ilimden yararlandığını göz önüne alalım. Bu tamamen esasında Hiçbir şekilde duygu katmadan gökyüzündeki gezegenlere ve burçlara yüklenmiş olan misyona göre yapılan bir çıkarımdır. Ve yüzyıllar boyunca süre gelen bir ilimdir. Bu nazarla bakmanız ve bu nazarla değerlendirmeniz daha doğru olacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ancak doğum haritası analizi yani doğduğunuz andaki gökyüzünün konumu sizin karakteriniz, kişiliğiniz, Belki hayatınız boyunca deneyimleyeceğiniz şanslı şanssız olaylar, evlilik hayatınız, partneriniz, aile yapınız gibi... Ee, parmak izi gibi e, hakkınızda e, doğduğunuz andaki gökyüzünün resmi esasında e, sanki kimliğinizi e, temsil etmekte. Yani sanki kimliğiniz o anın haritasına saklanır. Ancak doğum haritası analizini de tabii ki kime yaptırdığınız, e, ne şekilde yaptırdığınız önem arz etmektedir. Burada hiçbir şekilde e, fal e, veyahut hislere dayalı bir e, ilim söz konusu değil. Tamamen e, sistemin e, yüklemiş olduğu anlamlar sistemin şu ana kadarki getirmiş gelmiş olduğu noktaya dayanarak yapılan yorumlardır. Tabii ki e, bazılarımızın e, harita yorumlarken bazı hissiyatlara kapılması söz konusu olabilir. Bunu da ayrıca e, bu ufak nüansı belirterek iletmesi daha doğru olacaktır arkadaşlar. Niye böyle bir e, hatırlatma yaptım? Çünkü e, Dediğim gibi bilim olarak kabul ettiğimiz bir konuda bile yeni bir bilgi e, meydana geldiği zaman eskisini çürütüyorsa, astrolojide de e, her zaman bu mümkündür arkadaşlar. Ancak hayatımızda bize temas eden, e, bize e, bazı kolaylıklar sağlayan yönlerini de göz ardı etmemiz saçma olur. Bu nedenle e, bu e, düzlemde bakmanız gerekir. Biliyorsunuz eskiden insanlar dünyanın... E, düz olduğunu e, savunurlardı ve bunu ispatlamışlardı kendilerince veyahut dünyanın bir e, hayvanın boynuzu üzerinde konumlandığını söyleyenler olmuştu ve bunu gerçekten körü körüne savunmuşlardı o zamanın bilgisi o zamanın e, yaşam şartları ve o zamanın teknolojisiyle bu doğru olarak kabul edilebilmişti dünya yuvarlaktır dediğiniz zaman çok e, ani hiç beklenmedik tepkilerle karşılaşılmıştı e, dolayısıyla her bilgiyi de bu nazarda değerlendirmek mantıklı olacaktır. Niye haftalık yorumda böyle bir detaya girdim? Ben de bilmiyorum. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili videolar çekmeyi düşünüyorum çünkü kafanızda belki bir takım soru işaretleri vardır ki zaten olması da gerekir diye düşünüyorum. Hiçbir zaman önünüze sunulan bir bilgiyi asla sorgulamadan kabul etmeniz doğru değildir tabii ki. Burada da ben kendi bilgilerimi, kendi yorumumu kendi e, öngörümü e, sizlere e, aktarıyorum Tabii ki buradan da e, bazı e, çıkarımlar yapmak olumlu olumsuz bazı iyileştiriler getirmek oldukça doğaldır arkadaşlar kendime medyum damincim ilan etmiyorum netice itibariyle buradan elimdeki dönelerle e, gökyüzünün gündemini e, yorumluyorum Aslında tamamen bir hesap niteliğinde diyebiliriz Evet bu hatırlatmadan sonra haftanın e, ne gibi e, astrolojik etkileri var? Bunlardan bahsedelim. Zaman zaman e, beni eleştiren arkadaşlar oluyor. İşte sen e, güneş diyorsun, satürn diyorsun, plüton diyorsun, işte karşıt açılıyorsun, işte e, kare açı diyorsun. Bize e, ne etkisi var? Bunlardan bahset. Şimdi e, başlangıçta yapmış olduğum yoruma tekrar dönecek olursak ben eğer Sadece kendi yorumlarımı katacak olursam hangi açıdan dolayı hangi e, astrolojik etkiden dolayı e, bu yorumu yaptığımı sizinle paylaşmazsam yanılma ihtimalim artacaktır arkadaşlar. Eğer astroloji ile temel anlamda biraz ilgilenen arkadaşlar varsa vermiş olduğum bilgileri haritalarına e, entegre ederek farklı çıkarımlarda da bulunabilirler ve videolarımdan bu şekilde faydalanabilirler diye düşünüyorum. Ancak yine de o açıdan bahsedip akabinde kendi yorumumu da yapıyorum. Burada e, dediğim gibi gerçek e, gerçeğe yakın en doğru bilgiyi kendi doğum haritanızdan alabilirsiniz. Ancak %100 bilgiyi hiçbir astrolog arkadaştan hiçbir e, astrolojik bilgiyi e, Döneden alamazsınız arkadaşlar %100 doğru %100 gerçek yoktur her zaman ihtimallere açıktır her zaman uca açıktır ancak %80 %60 %50 oranları bile size oldukça rehberlik edecek oranlardır ve kendi doğrularınızı kendi yanlışlarınızı kendi fıtratınızı öğrenmek adına size gerçekten güzel bir imkan sunar astroloji ve zayıflıklarınızı da bu sayede görebilirsiniz farkındalığınızı bu sayede artırabilirsiniz. Şimdi hemen 10 Haziran günüyle başlıyoruz arkadaşlar. 10 Haziran saat 12 civarında Güneş ile Satürn arasında güzel bir etkileşim var. Biliyorsunuz artık Güneş İkizler Burcu'na geçti. Satürn zaten uzun süredir Oğlak Burcu'nda bizi oldukça zorluyor. Oğlak Burcu'nda bulunan Satürn, Plüton ve Güney Ay Düğümü. Çünkü bunlar astrolojide zorlayıcı gezegenler olarak kabul ediliyor ve Güney Ay Düğümü'de kopmaya çalıştığımız, kopamadığımız geçmişten getirdiğimiz bazı yargılarımız, tablolarımız, zihinsel anlayış Veyahut yeteneklerimizi temsil eder ancak bu e, düzlemde tekamül yolculuğunda kopmamız gereken vazgeçmemiz gereken ve bilmediğimiz yöne doğru gitmemizin e, gerektiğini bize gösteren e, bir e, semboldür güney ve kuzey ay düğümleri. Şimdi e, dolayısıyla bu hafta e, güzel ve iyicil etkilerle başlıyoruz diyebiliriz. Güneş Satürn arasındaki ilişki e, özellikle otoritelerle, e, devletle, e, hayatımızdaki e, otorite figürleriyle kalıcı e, bir düzlemde buluşabilmeyi, kalıcı bir e, ortak noktada kavuşabilmeyi temsil etmektedir. Bu nedenle pazartesi günü e, burada özellikle otoritelerle e, kalıcı bir takım başlangıçlar yapmak adına güzel şekilde değerlendirilebilir arkadaşlar. Aynı zamanda aynı gün akşam saatlerinde Güneş-Jüpiter arasında bir sert açı meydana gelecek. İkizler ve Yay ekseni de meydana gelecek bu. Burada da özellikle hayatımızdaki şans faktörü veyahut bilgisine güvendiğimiz, tecrübesine güvendiğimiz kişilerle alakalı bazı egosal problemler yaşayabiliriz. E, şansımızın eksik olduğunu düşünüp kendimizi bu konuda biraz hırpalayabiliriz. Yine aynı günün akşam saatleri biraz daha gerilimli açılar söz konusu olacak arkadaşlar. 11 Haziran günü ayın terazi burcunda transite başladığını görüyoruz. Ay terazi günlerinde e, iki ilişkilere daha çok eğilim gösterebiliriz. Kişisel bakımımız, giyimimiz, kuşamımız e, sağlığımız dış görünüşümüz e, gibi konular daha çok Önem arz edebilir ee, özellikle 11-12 Haziran günlerinde daha çok kişisel bakımımıza yönelebiliriz. Ee, evliysek partnerimiz veyahut bir ilişkimiz varsa partnerimiz e, ortağımız varsa ortaklıklarımıza e, onların isteklerine onların taleplerine onların e, bu ilişkideki veyahut ortaklıktaki rollerine odaklanabiliriz arkadaşlar 11-12 Haziran günlerinde. şimdi. 13 Haziran günü ki Haziran ayı burç yorumlarında da bundan bahsetmiştim. Oldukça ee, sıra dışı bir etkileşim var. Marsla Kuzey ay düğümü Yengeç burcunun 17 derecesinde kavuşuyor. Şimdi e, bu kavuşumla beraber e, biliyorsunuz Kuzey ay düğümü kadersel temaları temsil eden e, ve tam karşısındaki Güney ay düğümüne sürekli olarak karşıtlık yapan ve sürekli olarak geri hareketli devam eden bir astrolojik semboldür. Bu sembol gezegen olarak değerlendirilmez bir noktadır esasında. Hatta Vedik Astroloji'de Rahu ve Keti olarak geçer Kuzey ve Güney düğümleri Oldukça da önem arz eder Vedik Astrolojisinde. Şimdi burada Mars Kuzey düğümünün kavuşumunu nasıl yorumlayacağız buna bakacak olursak. Mars hareketi, cesareti, heyecanı, savaşı, yeri geldiği zaman kavgayı, dobra olmayı direkt olmayı esasında direktli temsil eder ve Koç Burcu'nun gezegendir Aynı zamanda temel düzlemde Akrep Burcu'nun da gezegenidir biliyorsunuz. Şimdi Mars'la Kuzey Ay Düğümü'nün Yengeç Burcu'nda kavuşumu e, nasıl yorumlanabilir? Gitmemiz gereken, tekamül yolculuğumuzda ilerlememiz gereken bir yön var. Her birimizin haritasında Yengeç Burcu'nun temsil ettiği konulara göre değişiklik gösteren bir yön. Bu yöne gitmek istemiyorken Tam karşıdaki Oğlak Burcu'nun 17 derecesindeki güney ay düğümünün Mars'a karşıtlık yapmasından ötürü öfkeyle bir anlık kararla veyahut bir anlık bir hevesle, heyecanla, cesaretle artık Mars'ın temsil ettiği konu her neyse bununla çıkış yaparak gitmemiz gereken yöne noktaya doğru gidiyoruz. Bunu... E, o anda yani 13 Haziran civarında özellikle bu hafta içerisinde etkili olacaktır. O anda çok doğru bir yöne ve yola doğru gidiyormuş gibi hissetmeyebiliriz. Zira dediğim gibi ya öfkeyle veya düşünmeden sonunu e, planlamadan, karar vermeden, eline boyuna tartmadan yapıyoruz. Ancak burada e, kuzey düğümü yönüne doğru gittiğimiz için esasına gitmemiz gereken yolu ve yönü yöntemimiz yanlış olsa da e, tayin edebiliriz demektir. Ve e, eğer... Bu hafta içerisinde canınızı sıkan, sizi ani bir kararla ya öyleyse böyle veyahut res çekme veyahut ani bir karar verme, öfkeyle hareket etme, hiç beklemediğiniz, hiç düşünmediğiniz bir yola ve yöne doğru evrilme gibi bir olay yaşarsanız bilin ki doğru yola ve yöne doğru evriliyorsunuz. Her ne kadar gidiş yönteminiz doğru olmasa da. Bazen hayatımızda Doğru olmadığını düşündüğümüz Bir takım kararlar veririz Veyahut Bazı şeyler Bazı olaylar bizi öyle bir noktaya getirir ki Asla yapmayacağım dediğiniz şeyleri Yaparken bulursunuz kendinizi Bunlar her birimizin Tekamül yolculuğunda ilerlemesi Gereken varması gereken noktaya Bizi götüren olaylar Kararlar ve Sembollerdir arkadaşlar Bunu da bu şekilde değerlendirmek daha doğru olacaktır. Burada özellikle e, oğlak, yengeç, koç ve terazi burcunun 17 derecesine yani 10 derece ile 20 derece arasındaki gezegen dizilimlerinize bakabilirsiniz haritanızdan. Burada gezegen yoğunluğu fazla olan arkadaşların hayatında daha belirgin etkiler olma ihtimali söz konusudur. Ancak yine de Genel anlamıyla haritanızda e, 17 derece civarında e, gezegen dizilimleri söz konusuysa yine etkileneceksinizdir. Çünkü natal haritanızda bazı transitler meydana getirecektir. Bu e, Mars kuzey ay düğümü açısı. Evet aynı gün yine e, ayın akrep burcu transitine başladığını görüyoruz arkadaşlar. Ay akrep burcundayken biraz daha derin duygular, mistisizm. Brütüel konular, gizli olaylar, gizli planlar, bazen şüpheler, kuşkular, kıskançlıklar söz konusu olur. Biraz daha hırpalayıcı bir süreçtir ay akrep süreçleri. Dolayısıyla zihinsel olarak ay akrep günlerinde kendimizi çok fazla yıpratmamaya, kafamızda çok fazla kurmamaya, çok fazla anlam yüklememeye ve kendi kendimizi zora sokmamaya gayret göstermeliyiz arkadaşlar. Evet 14 Haziran gününe gelecek olursak 14 Haziran da oldukça yoğun e, enerjilerin hakim olduğu bir gün. Öncelikle e, 14 Haziran gece saatlerinde güneşle Plüto arasında çok güzel bir açı meydana geliyor. Burada e, özellikle hayatımızda dönüştürmek istediğimiz, e, sil baştan başlamak istediğimiz, artık bize hizmet etmediğini düşündüğümüz alanlarda Kalıcı yenilikler yaparken kendimizi hiç olmadığımız kadar cesur, hiç olmadığımız kadar cüretkar hissedebiliriz. O gücü, o güveni kendimizde var edebiliriz. Bunu üzerimizde hissedebiliriz arkadaşlar. Bunun da detayını verelim. Güneş ve Plüto 22 derecede açı meydana getiriyor olacaklar. Güneş ikizler burcunda, da Oğlak burcunda arkadaşlar. Yine haritamızda 22 derecede civarında gezegen dizilimleri varsa... Bu açıdan da olumlu şekilde etkilenebilirsiniz. Şimdi yine aynı gün sabah saatlerinde Mars Neptün arasında da güzel bir açı var. Mars 18 derece yengeç burcunda. Neptün 18 derece balık burcunda. Bu etkileşimle de beraber biliyorsunuz Mars cesareti, aksiyonu, girişimi, başlatma enerjisini temsil eder Neptün ise venüsün bir üst skalasıdır yani güzellikleri hayata dair her türlü güzelliği sevmeyi ilahi sevgiyi aşkın sevgiyi temsil eder hayalleri sanatı temsil eder burada özellikle sanatsal bir takım başlangıçlar yapmak adına Mars Neptün açısı oldukça güzel bir yerleşim bunun dışında hayallerinizi gerçekleştirmek adına hayallerinize yaklaşmak adına yeni bir girişim Örneğin örnek veriyorum Küçük bir e, kendi e, kafanıza göre e, idare edebileceğiniz bir kafe açma planınız vardır. Kendi hayallerinizi yansıtacağınız e, bir e, plandır. Bu ancak bir türlü cesaret edip bu kafeyi açamıyorsunuzdur. Bunun e, cesaretini bu açıyla beraber üzerinizde hissedebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla burada özellikle e, Yengeç Burcu ve Balık Burcu'nda e, bulunan ev, evlerin konularına göre Hayallerinizi gerçekleştirmek adına, ideallerinizi gerçekleştirmek adına hiç olmadığı kadar cesur hissedebilirsiniz ve adım atmak isteyebilirsiniz. Bugünlerde oldukça güzel bir yerleşim. Ancak yine aynı günün akşam saatlerinde Mars'la Satürn arasında gerilimli bir açı var. Sert bir açı var. Bu da özellikle... Düşünmeden davrandığımız, hemen acele ettiğimiz konularda bazı kısıtlamalar, bazı engellemeler, bazı zorlanmalar ve belki de Mars, e, Mars'ın yapısı hemen isteyen Koç Burcu'nun gezegenidir. Bebeklik çağını temsil eder. Hemen istediğim olsun kafasında e, bazı e, deneyimler aktarır Mars. Satürn ise Oğlak Burcu'nun bilgeliğin gezegenidir. Dolayısıyla emek vermeyi, çabalamayı yapabilir. E, Mücadele ederek yavaş yavaş belli bir noktaya gelmeyi temsil eder ve bu noktada acele edilen konularda e, hemen elde edilmek istenen konularda biraz bazen sıkıntılar ve zorluklar çıkarabilir. E, bu da tam olarak e, böyle bir açı diyebiliriz ki zaten Yengeç ve Oğlak aksında uzun süredir e, bulunan gezegenler güney ve kuzey erdiğimleri bizi zaten e, zorluyor haritamızda temsil etmiş olduğu alanlara göre. Evet 15 Haziran'da ise Ayın Yay Burcu'na geçtiğini görüyoruz. Burada biraz daha artık rahatladığımız, biraz daha hayata pozitif baktığımız, daha iyimser, hatta fazlasıyla iyimser ve rahat tavırlar takıldığımız bir süreç başlar olacak. Ay Yay Burcu'ndayken daha çok seyahat edebiliriz, arkadaşlarımızla vakit geçirebiliriz, felsefi araştırmalar yapabiliriz arkadaşlar. Ay Yay Burcu enerjisi biraz daha e, bizleri Ayakrep enerjisinden çıkararak daha rahat bir perspektiften bakabilmemizi sağlayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla 15 Haziran'dan sonra enerjiler biraz daha akışkan diyebiliriz ki ama yine de bu akışkanlıkla beraber önümüzdeki hafta yani 17 Haziran'da meydana gelecek Dolunay'a bizi taşıdığı için biraz Dolunay'ın etkisine de girmiş oluyoruz hafta sonu itibariyle. Evet 16 Haziran haftanın son günü ise Merkür ile Neptün arasında güzel bir etkileşim ve Merkür ile Satürn arasında ve Jüpiterle ile Neptün arasında bir gerilimli enerji var. Burada özellikle akşam saatlerine kadar... Kendimizi sanatsal anlamda çok güzel bir şekilde ifade edebileceğimizi, kurmuş olduğumuz cümleler, yazmış olduğumuz yazılar... E Dediğim gibi özellikle kendi hayal dünyasıyla bir blog yazan, bir metin yazarlığı yapan arkadaşlar varsa bu açıyı mutlaka değerlendirmeli. Ancak akşam saatlerinde Merkür ile Satürn arasındaki bu gerilimli açı kalıcı bir takım imzalar, kalıcı bir takım anlaşmalar adına bizi zorlayabilir. Bizi biraz yorabilir. Şartlar bizi biraz olduğundan daha fazla zor algısını oluşturabilir. Dolayısıyla biraz akşam saatlerinde özellikle 16 Haziran günü e, Merkür'ün temsil etmiş olduğu konularda yani iletişim konularında çok fazla e, sıkıntıya sokmayalım kendimizi. Yine Jüpiter'le Neptün arasındaki kare açının tekrar e, meydana gelmesi durumu söz konusu. Zaten esasında bu e, açıya biz alışkınız. Zira hemen hemen 2019'un başından bu yana zaman zaman birbirlerine yaklaşıp zaman zaman uzaklaşıyorlar ancak yine de kare orbunu koruyorlar diyebilirim. Jüpiter Neptün karesi her ne kadar Jüpiter yay burcunda en yüksek konumunda en şanslı konumunda ise de Neptünden almış olduğu o kare açıyla beraber tam olarak şansımızın farkında olmamızı kimi zaman engelliyor kimi zaman şansımızı değerlendirirken fazla idealize etmemiz veya fazla rahat davranmamızı sağlıyor olabilir burada özellikle değişken burçların 18 derecesi civarında etkileşimle beraber tam olarak odaklanamıyoruz. Belki şartlar sürekli olarak değişiyor şanslarımız sürekli, sürekli olarak değişiyor ve güncelleniyor ancak bu kare açı aynı zamanda zihinsel ve ruhsal dünyamızı kendi iç benliğimizi, kendi öz benliğimizi geliştirmemiz adına da bizi zorlaması oldukça faydalı diye düşünüyorum. Zira her zaman kare açıların, karşıt açıların, olumsuz olayların, olumsuz durumların dahi gelişimimizde, değişimimizde, dönüşümümüzde ve tekamülümüzde oldukça önemli payları vardır arkadaşlar. Burada da özellikle yeri gelmişken şundan bahsetmek istiyorum. Mesela Haritanızda kare açıların, karşıt açıların çok fazla olduğu, oldukça zor yerleşimlerin olduğu bir görünüm eğer karşınıza çıkarsa veyahut almış olduğunuz danışmanlıklarda bu tarz bilgiler size verilirse. Bundan asla korkmayın. Zira her ne kadar hayatınız zor, yorucu ve hiçbir zaman kolay bir şeyler elde edemeyecekmişsiniz gibi gözükse de gez gezegenlerin... Olumsuz dahi olsa etkileşimi hiç etkileşim olmamasından daha evladır. Aynı zamanda kare açılar, karşıt açılar, tezatlıklar ve zorluklar tırnak içerisinde söylüyorum. Bizim gelişimimizi en çok destekleyen açılardır arkadaşlar. Üçgen açıdan daha çok destekleyen açılardır. Neden böyle söylüyorum? Üçgen açı zaten o alanda desteklendiğimizi, zaten o alanda şanslı olduğumuzu ve destekleneceğimizi gösterir ancak kale ve karşıt açılar o alanlarda ekstra bir takım zorluklar karşımıza çıkarma ihtimalini bize gösterir. Bu nedenle bu zorluklarla karşılaştığımız zaman kendi kendimize o zorlukları aşabilmek, kendi kendimize bazı şeyleri başarabilmek yetisini zorlukların akabinde kazanırız. Tabii ki burada yaşadığımız olaylara yüklemiş olduğumuz anlam ve ders alıp almama mevzusu ortaya çıkar. O ayrı bir konu. Ancak dediğim gibi haritanızda ne kadar çok kare, ne kadar çok karşılaşı varsa o kadar güçlü, o kadar kendini eğitebilen, o kadar başarılı bir insan olma potansiyeliniz de yüksektir. Lütfen her zaman Olaylara tek bir bakış açısından bakmayalım. Her zaman dediğim gibi neticesini sonucunu bizi götürmek istediği noktayı değerlendirelim derim ben. Bu hafta e, affınıza sığınarak burçlara ilişkin yorum yapmayacağım arkadaşlar. E, bahsetmiş olduğum etkiler zaten bütün burçları kapsayan etkileşimlerdir. Bir dolunay videosu çekmeyi planlıyorum. Belki o videoda e, dolunayın burçlar olan etkilerinden bahsediyor olurum arkadaşlar. 17 Haziran'da burcunda meydana gelecek olan dolunayı kastediyorum. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. E, her birinize güzel bir hafta diliyorum. E, eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni motive edersiniz ve videomu beğendiyseniz beğene tıklarsanız. E, astroloji açısından esasında sorularınızı da merak ediyorum. Yani böyle bir video, video çekmeyi planlıyorum dedim ya astroloji ile ilgili kafanızda oluşan algın, e, algının ne olduğunu da merak ediyorum. E, aşağı yorumlar kısmına e, buna ilişkin yorumlarınızı da bırakırsanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.